da Benim olur muydu Sen yanım olsan Beni yanına alsan Bu yarayı sarsan De bana Yaraları tek tek sarsak Seninle hayllere dalsak Sen güneşim yanım olsan Söyle melek misin ya insan Bebeğim ben sana tutsak Beraber yıldız yakalasak Güzel gözlerinde kaybolsam fırtına da yine savrulsam Seninle olmak güzel biriz Belki de iki aşıktan biriyiz Bazen deliyiz serseriyiz Derindeyiz belki deniz Gibi masmavi gökyüzünde Yata da teknedeyiz Eski da restin pis bir satırda cümledeyiz Seni kimselere anlatamam Gel yanıma ben katlanamam Öfkeni asla yakalamam Deniyor beni sevgiyle zaman Dokunabilsem ellerine Düştüm seninle en derine alabilseydim gözlerine yenilirdim ben sözlerine yakmanı bir büyüm at atışı yaslandım ayelin kişisine seni anlattı her bir köşe istersen sırtını dön güneşe fakat beni görmezsen gelme bu yolda görme bir engeldi o yüzden aşamadım engelleri mesafe sevgime engel değil geceleri çıkarım balkona dudakta sigara ve manzara içimdeki sessiz çığlıklar bu sevkimi kimyaslar duvara gel kız aç yanıma Giz seni çek kaç anı var Hala benim tarafımda Bulutlarda saklananlar Sen yarınım olsan Sen yarınım ol Beni yanına alsan Beni yanına al bu, bu yarayı Sarsan, sarsan, sarsan, sarsan Beni Olur muydun wow. Sen yarınım olsan Beni yanına alsan Bu yarayı sarsan Benim olur muydun sen yarınım olsan, beni yanına alsan Bu yarayı sarsan, benim olur muydun? Satır yağmurlar Eskilerimde bir yangın var Sence bu yangına çözüm olabilir mi yağmurlar Bu yağmurlar Sanki bu sevki boks maçı Her defa kalbimle kalt. Kazanamam bile tek round Derken atıllarım tekrar Nasıl olacak bundan sonra Son bulacak bundan sonra Kaybolacak sonunda yıllar Her bir sonda bir hayır var sen yarana mosan, beni yanına alsan, bu yarayı sarsan, benim olur muydun? Sen yarana mosan, beni yanına alsan, bu yarayı sarsan, benim